Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> like like atıyor muyuz bir Atıyoruz. Ben atmıyorum artık like mic. Niye like atmıyorsun sen benim kanalıma? Like mic. Ben like daha abone olmadım <gülüyor> falan. Evet evet evet. Yanımdaki daha abone bile olmamış arkadaşlar. Araba geliyor. Araba geliyor, geliyor ezecek bizi abone Abi ben konuşacağım bugün evden yeni çıktık şu an Evet bir, bir şey. ben 10 kere bir şey unuttu 10 kere eve gidip <gülüyor> geri geldi biz 10 kere <gülüyor> bekledik burada yarım saattir orada bekliyoruz bir şey unuttun. <gülüyor> Abla sen bir şey unuttun ama haberin yok, yok beynini <gülüyor> Arkadaşlar bugün ee, nereye gidiyoruz biliyor musunuz tahmin edin nereye gidiyoruz bugün Kadıköy'deki Oyuncak Müzesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Var. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz tehdit durumu var. Saat Bunun üzerine hepiniz var. abone olun, like atın, yorum atın. Böyle şerefsizlerden kurtarın bizi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, hedeflerimizden birini gerçekleştirdik an itibarıyla. E, ekip kuruma diye bir hedeflerimiz vardı. Onlar şu an okeylendi. E, tasarımcı bulundu. Ondan sonra montajer bulundu. E, kameraman bulundu ben bu kanalın teknisyeniyim arkadaşlar bu arkadaş da teknisyenin içerik bulucusu arkadaşlar bu çocuk kadar zeki dahi birini görmedim şu Hedef an zaten yanımda bak ne diyor şimdi olmaz olmaz. <gülüyor> ne <gülüyor> diyor gelin beni de çekin. <gülüyor> <gülüyor> an... arkadaşlar e, hedeflerinden birini başardık artık ikinci hedefimize odaklanıyorum artık İkinci hedefimiz ise düzenli bir şekilde video atmaktı. Onları da hallediyoruz arkadaşlar, artık her hafta video gelecek. Allah'ın izniyle. Ondan sonraki hedefimiz Ocak'ın, Şubat'ın 15'inde de ekipman geliştireceğim. İkinci hedefimiz de okeylenmiş olacak. Şu anda gidiyoruz oraya doğru. Mert var, Nazım var, ablam var, kardeşim var. Oyuncak Müzesi'ne gidiyoruz. İstanbul'un en güzel ve en eski müzelerinden birisi. Evet, en güzel ve en eski müzelerden birisi. Oraya gideceğiz. Orada birkaç tane görüntü çekeceğim. Metroya falan bineceğiz sanırım. Oraları da çekerim size kısaksa. Paylaşmış oluruz. Güzel bir anımız, güzel bir dakikalarımız, saniyelerimiz değil mi kardeşim? Evet, o müzede genellikle Almanların eski dönemlerinden kalma oyuncaklar var. Nazi döneminden kalma. Evet, Nazi döneminden 1945'lerden, 40'lardan kalma güzel böyle oyuncakları var. Benim çok hoşuma gidiyor Nazi Almanyası. O yüzden gidip görelim dedik. Soncak Müzesi'ne bir dakika falan kaldı. Evet, şu an tam olarak önümüzde. Birazdan oraya gidiyoruz. Bizimkiler patates aldılar. Kendikten <gülüyor> Kadıköy'e gelene kadar. Evet arkadaşlar, şu anda gelmiş bulunmaktayız. Mert ben itme kanka. Yok şey kardeşim, seni itmiyorum <gülüyor> Arkadaşlar, şu an buranın girişi ücreti kişi başı 15 TL. Sanırım, bilmiyoruz. İnternette öyle yazıyordu. Ve haftada iki gün kapalı. Haftada bir gün kapalı kanka. İki gün dedi adam. İnternette bir gün yazıyordu. Neyse siz çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Deneyelim bakalım girişi ne kadar ücretler ne kadar tam olarak öğrenmeden bir şey söyleyemeyiz. Tam olarak görünüm böyle arkadaşlar. Böyle bir şato gibi bir şey malikane. İki tane asker karşılıyorsu böyle. Burada bir tane zürafa var. Bir tane de burada var. Dürafa. Kurşun askerlerinin askerlerin olduğu kısım. Şimdi içeri gireceğiz. Fiyatlarını öğreneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Portekiz. Oğlum Portekiz'in şeyi değil mi ya? Bu Mondial'in klasikleri var ya. Çok efsane. Kanka, kanka nostalji falan. Aynen. Kaç Portekiz ve geri kalanların hepsi Alman, Amerikan yapmış. Of yaptı. Alman yapmış. Çok iyi değil mi? Ne yazıyor ya? Yani. Bu şeyde gördüğümüz değil miydi? Kitapta. Biraz benziyor ya. Yani. Evet. Savaş şeyinden bahsettesin değil mi? Kitapta gördüğümüz evet. Kaç yıl yemiş? 1950 ya. Sana şeyden çıkmış zamanı. Kaç işte. Kardeşten. İkinci Dünya Savaşı bitimlerine doğru. 45'ten sonra. 72 sene Bosta şeyi böyle. Bunların hepsi Amerikan yapımı bu taraf, komple. Bu taraf komple Amerikan yapımı arkadaşlar. Alt tarafta iki tane, bir tane Alman var. Mesela şunlar. Bence çok güzel. Burası hayalim. Şöyle. Burası nereye ait? Hangi ülkeleri? İspanya mı? İspanya. Mesela İspanya. burada Türkiye ile alakalı şeyler var arkadaşlar. Doktor takımı falan. Bak, bunlar da 1970 yılında. yıllarından evet. Türkiye'ye doktor seti, arabaları falan. Şurayı da çek bak. Bunlar da çok iyi. Hmm, burada bir tane bebek var. Arkadaşlar bu arada burası istiyorduk. Bu, bu Göztepe'de. Şuraya bak. Bu resimdeki bebek bu kanka. Bence çok güzel. Şuraya bakın. Almanya. 1920 senelere. Doktor kit. Ambulans arabaları. Burada ebeler var. Bebek bakıyor. Doğmuş bebeklerin totasına falan vuruyorlar. Burada da ulaşım araçları falan var arkadaşlar. Ee, şöyle baştan aşağı göstereyim. Burada bir Coca Cola'nın satıcı bebeği var. Coca Cola'nın bir tane burada arabası var. Araçları, ulaşım araçları falan. Jeu de ait bir köprü. 1900 1894 yılında açılan Londra Kule Köprüsü'nün oyuncağı 1950 yıllarda Almanya üretilmiştir gibi. bence çok güzel boydan boya bir oyuncak bunlar minik figürlerimiz var Almanların araçları var 1920 yıllarında güzel Alman araçları Burada da aynı şekilde ulaşım araçları. Biz bu kısmı göstermemiştik değil mi? Tamamdır, burayı da göstereyim. Bu da sanayileşme endüstrisini gösteriyor. O zaman yılların oyuncakları, sanayi tipi oyuncaklar. Burada bir dozer var, kart dozeri. Burada bir tane araç var. Burada bir sanırsam çuval un fabrikası var, boylu boyunca. Almanya endüstrilerini gösteriyor genel olarak. Burada bir Japonya, Japon. Burada da spordalı ile ilgili önler var. Genellikle yarış araçları, kürek çekme, gördüğünüz gibi kürek araçları. Burada bir sanırsam ee, basketbol, evet basketbol yapılmış. Burada bisiklet var arkadaşlar, bisiklet binicileri. Burada bir kayak aleti var. Burada bir... Dünya kupası kupası tarzı bir şey var arkadaşlar. Bobling. Atletizm. Jimnastik. Burada bir boksör çocuk var. Şuradaki kesim Muhammed Ali. Kanka Muhammed Ali var bak orada. Mert. Mert. Muhammed Ali var bak burada. Muhammed Ali var. Burada bir... Ne derler buna? Paligon. Paligon var. Burada bir... Türkiye maçından kalma top var arkadaşlar. Burada bir langır tarzı bir şey var. Genel olarak güzel burada bir golcü arkadaş var. bu uzanmış. Koş topu ile beraber. Burada bir post ofis var. Genellikle burada telgraflar, işte daktilo, saatler, telefonlar. Matbaa ile alakalı şeyler var arkadaşlar. O, burası çok iyiymiş. Arkadaşlar bakın, burada Almanların tren istasyonlarını görüyorsunuz. Trenlerini görüyorsunuz Almanya'nın. Aşırı sarkmayan yazar orijinal bir tane burada şeyi var, canlı var, cama ait. Burada bir tane koltuğu var, sandalyesi. Şurada boylu boyunca bir sandalyesi var. Burada trenleri mevcut. Tren oyuncakları. Burada da aynı şekilde Amerikan'ın belirli oyuncakları var. Ne vardı yani? Hayden özel kal biggest nazi askerleri nazi sokak sembolü Askerler. Şurada Führer var. Führer burada her zaman gibi elini uzatıyor, hayliyor. Burada halkını selamlayan bir Führer var. Burada ülkeyi işgal ettikten sonra yaktıkları belirli kağıtlar. Burada Nazi Almanya'sının sembolünü gösteren. Yener var. Gittiğini selamladığı yer ve selamladığı araba. Burada bir zeplin var. Graf zeplin. Lindenberg zepline. Görüyorsunuz her yerde. Bu hangisi? Aa Hiroshima'ya tılan atom bombası. Aileyim seni çok özledim. Burada da arkadaşlar Hiroshima'ya tılan atom bombasının görseli ve uçağı mevcut, atılan uçak, bu Amerikan uçağı. Hiroşima'ya dünya üzerinde var olmuş en büyük kimyasal silahını atan atom bombasını. Geride kalan parçalar, geride kalan ev tipleri ve milyonlarca öyle insanlar. Patlamadan sonra mevcut olan yaşayan insanlar, bir bombasına bombasını atan adam pis pis <gülüyor> burada askerler yatıyor burada askerler tıraş oluyor burada silahlar var sihye ve araçları burada uçak Savaş uçağı, Naz Burada Naz Almanyası'nın nasıl bariyalar var? Burada Naz Almanyası'nın planlandığı şeyler var arkadaşlar. Burada kastarbarlar var. Kar, ne diyorlar? Kartpostal mı diyorlar? Kartpostal. Kartpostal. Kartpostallar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada farklı farklı imzalar ve ülkenin aralarında yaşıyor. Pulları var. Naz Hitler'in pulları var. Şurayı gösterelim. Bu da Türk savaşlarına ait tanklar arkadaşlar, topçular, askerler, uçak. Bu da Amerikan askerlerine ait armiler, ordu. Burada jipler var. Burada Türkiye'ye ait verildi, uçak gemileri ve askerler var. Fransa Burada oyuncaklar var ABD Japonya Japonya Almanya Burada İngiltere ABD Belirli oyuncaklara. Burada Mısırla alakalı şeyler var. Firabunlar. <gülüyor> Turbante. <atı>. var. <gülüyor> Burası da savaş anlatan Amerikan savaş anlatan <gülüyor> yerler var arkadaşlar. Genellikle Naz Aman'ın falan gösteriyor. Amerika ile Nazi'nin arasında gerçekleşen savaşı gösteriyor arkadaşlar. 1940-1933 <gülüyor> Toplama kampındaki Nazi Almanya'nın toplama kampındaki askerler <gülüyor> ve Yahudiler. Milyonlarca 19 milyon gencin ölümü. Arkadaşlar burada da Disneylendin, Disney Televizyon, Playhouse'un olduğu kısım. Mickey Mouse'un genel olarak çoğu oyuncağı mevcut. Eski yıllara ait oyuncaklar. Kullandığı gemi 1988 yılındaki, 1930 yılındaki Mickey Mouse kısmı. Burada Moni bir oyuncağı var arkadaşlar. Birazcık yakınlaşalım. Birazcık parlıyor ama. Ayrı bir Mona Lisa köşesi yapmışlar böyle. Burada bir tane Superman pelerini var. Superman'ler mevcut. Captain Amerika, Spiderman. Dolphy Dog. Taş Devri'ne ait oyuncaklar var. Taş Devri okuyor var. Güzel bir köşe yapmışlar. Arkadaşlar burada Batman var, Joker var. Japonya 1990 yılları. Bir tane Robin Hood Batman var. O zamana kullandığı araç var arkadaşlar. Bir burada. Çekilen filmlerin oyuncakları var Burada maymunlar cehennemi var arkadaşlar 68 yapım Arjantin var Çok güzel bir oyuncak bölümü yapmışlar Baştan aşağı space falan var Uzayla genellikle alakalı Güzel oyuncaklar çıkmış meydana Burada eski Star Wars oyuncakları var. Eski Star Wars oyuncakları. Darth Vader var. Blue Star var. Kullanılan tabancalar, farklı bir şekilde oyuncakları var. Burada da aynı şekilde bu tarz bölüm var. Türk yapımı oyuncaklar. Burada Ali Ateş'in uçak dairesi var. Bunların genel olarak Türk yapama arkadaşlar. Hepsi Türk yapama. Percüman gazetesinin gittiler verdi. Astro noktası. Babamız açar. Baba gelmelisin. Bilhattı. Ay'a giden Türk bayrağı O Türk bayrağı var Burada belirli Amerikan oyuncakları var Japon oyuncakları Burada bir tane Kennedy var Suikast doğrayan Cumhurbaşkanı Kennedy Burada belirli hayvan oyuncakları var Birden fazla Burada bizim dikkatimizi çeken Frankenstein var arkadaşlar.